Kalıcı bir hasar olacak demiş peki? Kalıcı, hasar kalıcı, hasar kalışı, kalıcı. kalıcı. Hayatım bölüm devam yiyecek miyim? Benim için düştüm. Düşt. Beyinsel problemim var bu şekilde konuşmak zorunda. Yemin ediyorum bize bakın Allah şahittir, beyinsel problemlerim var. Kafam çok kötü durumda. Delilemeyim de akılsal problemlerim uçsa fazayını, böyle konuşmazsam yaşayayım.